Merhaba arkadaşlar. tyt'nin belası olan yeni başlayan fizik konusunun giriş bölümündeyiz şu anda. Fizik bilimi ve fiziğin alt dallarından bahsedeceğiz. Başlangıç olarak fizik bilimi diye bahsettiğimiz için ilk önce bilimin açıklamasını yapalım. Bilim, doğayı ve evrendeki tüm olayları sorgulayarak anlama ve açıklama çabasıdır. Fizik, fizik evrende meydana gelen olayların içerisinde maddeyi, enerjiyi, ve bunlar arasındaki ilişkileri inceleyen bir bilim dalıdır. Arasındaki iki farktan bir tanesi bu. Bir tanesi doğayı incelerken birisi maddeler arasındaki etkileşimi inceleyen daldır. Fizik biliminin alt dalları mekanik, termodinamik, elektromanyetizma, nükleer fizik, optik, katal fiziği, atom fiziği, yüksek enerji fiziği ve plazma olarak geçer. Bunların başlıklarını bilmeniz faydalı. Detayları daha da faydalı olabilir. Çünkü ne olduğunu ya da neyi inceleyeceğinizi anlamak konusunda etkili olacaktır. Detaylar mevcut zaten okuyabilirsiniz oradan. Bu kısımda temel büyüklük ve skaler büyüklük olan bölümümüz var. Bu bölüm çok önemli çünkü fizikte hiçbir şeyin açıklaması yapılmadan bırakılamaz. Bir sonucu varsa bunun da bir birimi ya da bir değeri vardır. Bu değerler temel büyüklükler ve türetilmiş büyüklükler olarak ikiye ayrılır. Tek başına bir anlam ifade eden büyüklüklere temel büyüklükler olarak denir. Başka büyüklükler yardımı ile ifade edilen büyüklükler türetilmiş büyüklüklerdir. Yani türetilmiş büyüklük diye bildiğin şey aslında iki tane temel büyüklüğün çarpımı, bölümü, toplamı tarzında ifadelerdir. Temel büyüklüklerin içerisinde uzunluk, kütle, zaman, Akım şiddeti, sıcaklık, madde miktarı, ışık şiddeti başlıcalarıdır. Bunların birimleri metre, kilogram, saniye, amper, kelvin, mol ve kandera'dır. Türetilmiş büyüklükler enerji, kuvvet, ısı, hacim, direnç, hız, basınç. Dediğim gibi türetilmiş büyüklükler iki tane temel büyüklüğün ya da bir tane temel büyüklükte başka bir büyüklüğün çarpımı bölümü tarzında ifade edilen büyüklüklerdir. Bunun bir sonraki bölümü de niceliklerin skaler ve vektörel olarak sınıflandırılmasıdır. Skaler nedir? Vektörel nedir? Skaler nicelik büyüklüğü ve birimi bilindiğinde tam olarak ifade edilen niceliktir. Saat kaç? Saat 3, zaman, sıcaklık, kütle, enerji, basınç, sürat. Bunlar skaler niceliklerdir. Vektörel nicelik büyüklüğü, birimi, yönü, doğrultusu bilindiğinde tam olarak ifade edileceklerdir. Yani vektörel büyüklük diyorsak sadece birimini ya da sadece uzunluğunu, sadece enerjisini söyleyemiyorum. Hepsini birden eklemem gerekli burada. Skalar nicelik cebirsel olarak toplanır ve çıkarılır. Vektörel ise vektörel toplama işlemi adı altında vektörel topluza toplama işlemleri yapılabilir. Yani daha öncesinde de okula görmüşsünüzdür ok işaretleriyle gösterilen ifadeler vektörel büyüklüklerdir genelde. Bunların büyüklüğü yönü Şiddeti tamamen bilinen ifadelerdir. Örnekte görüldüğü gibi vektörel ve skaler büyüklüklerin toplamları hakkında birer örnek çözeceğiz. Vektörel toplama, kuvvet, vektörel niceliktir. Aşağıda bir cisim üzerine etkileyen kuvvetler vardır. Tarzını belirtmiş. Bu kuvvetlerin toplamını bulmamızı istiyor bizden. Buradaki püf noktamız, kuvveti sabit tuttuğun zaman sağında ve solunda bulunan kuvvetleri kendi aralarında toplayıp Çıkan sonuçları birbirinden çıkartmamız gerekiyor aslında. Matematiksel olarak ifade edilen sistemde F1, F2, F3 toplam işaretini almış. Yalnız ters yönlü olan F3 kuvvetinin önüne eksi işareti getirdi. Yani say doğrusu mantığı sağ bakanlar artı sola bakanlar eksi tarzında. F1 10 Nm, F2 3 Nm, F3 ters yönde olduğu için eksi 6 Nm toplamımız 7 Nm büyüklüğünde bir kuvvet oldu. Ve bu öndeki işaret yazılmadığı zaman artı anlamına geliyordu. Artı 7 Newton sağa doğru 7 Newton kuvvetli anlamına gelmiş oldu. Skalar büyüklük, sıcaklık skaler bir inceliktir. Skalar önceliklerde gerçekleştirilen toplamlarda cebirsel işlem yapılır. Örneğin termometrede okunan sıcaklık değişimleri basit çıkartma işlemleriyle hesaplanır. Bir termometrede ilk sıcaklık 45 santigrat derece ve ikinci sıcaklık 15 santigrat derece olarak ölçülmüş ise sıcaklık değişimi arasındaki fark nedir? Tarzında bir soru geldiğinde bildiğimiz bakkala hesabı. Sıcaklık değişimi 45 santigrat derece ilki, 15 santigrat derece sonuncusu aradaki fark nedir? 30 santigrat derece olur deyip geçebiliriz. Skalar büyüklük, gündelik hayatta kullandığımız dört işlem mantığı, vektörel büyüklük, yönüne ve şiddetine bağlı olarak hesaplama <Gülüyor> yöntemidir.